Cada i̇stiklal Marşı coşkusu. 2021 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı Yılı olarak ilan edildi. İstiklal Marşı'nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak için Darıca Belediyesi olarak çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. İstiklal Marşı coşkusunu yaşamak ve yaşatmayı istikbalimizin teminatı gençlerimizi İstiklal Marşı ruhi ile yetiştirmeyi milli bir görev olarak kabul ediyor.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 Tarih, kültür, turizmde Marka kent Darıca ilçemizde 100 yıldır İstiklal Marşı coşkusu yaşanmakta. Sancaktepe'den Darıca sahiline, Bayramoğlu'ndan Darıca merkeze, rengini şehitlerimizin kanından alan Ay Yıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanmakta, gençlerimiz istiklal ruhuyla yetişmekte, devlet ve milletimizin istikballerine sahip çıkmakta, Darıca Belediyesi akademi merkezine mensup gençler milli marşımızı 100 yıl önceki coşkuyla okumakta. Sayın Başkanım, ıı, 2021 İstiklal Marşı yılıydı. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile bir projeyi 100. yılında Sakarya Zaferi ve İstiklal Marşı yılı diye. Darıca'da İstiklal Marşı okuyor gençler ve Darıca'da İstiklal Marşı ruhu diye çok güzel bir projeye imza attınız. Bizim de katkımız oluştu ve gerçekten e, proje kapsamında şu an, Kurtuluş Savaşı arşivi nokta kom sayfamızın en baş köşesinde o belgesel televizyonlara da gönderdik. Kültür Bakanlığı Tehlif Hakları Genel Müdürlüğü ve İlim Kültür Tarihi Araştırmaları Merkezi'nin plaketini takdim etmelisin. Teşekkür edeceğiz. ederim. Meksik olmayın. Allah razı olsun. İstiklal Marşı bizim için çok tabii ki en değerli en kısa şey eee Mehmet Akif de dediği gibi Allah bir daha bu memleketi İstiklal Marşı yazdırmasın demiş. Bizler de var olan İstiklal Marşımıza sahip çıkacak. Oradaki her muslayı, her satırı da saygı bir yara, anda an an kendi hisseleştiği iç dünyamızda hisseleştiyerek hayatımıza tatbik edeceğiz inşallah. Çok bu sonda da gençlerin her zaman yanında olacak. Çok teşekkür ediyoruz Biz Başkanım. Plaketimizi ediyoruz. kabul ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çatma, kurban olayım çehreni, ey nazlı Hilal, kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu Celal.